Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınların hazırladığı tht Geometri Soru Bankası kitabında açı ortay konusunun dikmelerin eşitliği konusundaki kazanın testinin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABC üçgeninde AD hem açı ortay hem de yükseklik verilmiş. Nerede oluyordu bu? Hocam ikizkenar kenar üçgende. İkiz kenarda çizilen açı ortay aynı zamanda yükseklik aynı zamanda kenar ortaydı. Yani A ile B birbirine eşit oldu. E sonra? Hocam şurada da bir açıortaylık var. Şu açıortay kollara çizilen değil mi bunlar? Evet. Kollara çizilen birbirine eşitti. Yani şunlar da şu eşit olacak. E, A, B, C. Üçü de birbirine eşit oldu. Dolayısıyla cevap E demit oldu Birinci soruda. Geldik 2. Evet neler var burada? Açıortay kola dik çizilmiş. Dik üçgen içerisinde verilmiş ama şu kollara çizilen eşitti ve ayırdıkları yerler de birbirine eşitti. Yani burası da 9 mu olacak? Evet. Evet çevre D E C isteniyor. D E C. Hocam ne var burada? Bu büyük üçgende bir kere Pisagor bağıntısı yapabiliriz. 9 burası. 15 burası. 9-12-15 üçgeninden Burası da 12 mi olacak? Evet. 3-4-5'in katı 3 katı. Ee, sonra ne yapacağız burada hocam? Ee, burada ister kollar oranı tabanlar oranından şuradaki oranlamaları bulun. İsterseniz şuraya x deyin. Burası da x. Buraya da 12-x mi kaldı? Evet. Sonra Pisagor bağıntısından x'i bul. Ama gerek yok Pisagor bağıntısına. Çünkü bizden şu üçgenin çevresi isteniliyor. Yani x artı 6 artı 12 eksi x isteniyor bizden. X'ler naray oldu. Cevapta kaç yaptı? 18 yaptı. Evet böylelikle cevap akçel oldu. ikinci soruda. Geldik 3'e. Açıortay ortay kola dik çizilmiş. Zaten x'i bulmak için 90 derece karşılık getirmem lazım. Hop, şu 90'ı çizecek olursam eğer. E burada da açı ortayda kollara çizilen dikmeler birbirine eşit. Yani 5 iken burası da 5. 8 iken ayırdıkları yerler de birbirine eşit olacak 8. Tamamı 27, idi. Buraya 12 kaldı. 5-12. 13 üçgeninden dolayı burayı da 13 olarak buluruz. Yani üçüncü soru balık oldu. Geldik dörde. ABC üçgeninde işte çemberin çember merkezinden kenarlara dikmeler inmiş. Bu işte çemberin merkezi. İşte çemberin merkezi burası açı ortayların kesim noktası. Bu ne demek? Buradan gelen açı ortaydır. Buradan gelen açı ortaydır. Buradan gelen açı ortaydır. Bak bu doğrusal demiyorum dikkat. Buradan buraya kadar gelen açı ortaydır. İşte çemberin merkezi. Hocam açı ortayda kollara açılan dikmeler eşit yani şu açıortay ya dikmeler eşit bu da açıortay bu da açıortay açıortayları gösterelim. Şuradan kollara açılan dikmeler eşit ayırtları yerlerde eşit olacak 6 ise 6. E burada da kollara açılan dikmeler eşit ayırtları yerlerde eşit olacak 4 ise 4. Burada da kollara açılan dikmeler eşit ayırtları yerlerde eşit olacak 3 ise 3. ABC üçgenin çevresi isteniyor 10 burası dikkat şurası 10 burası 7 burası da 9. Yani 17 ve 9'un toplamı isteniliyor bizden cevapta kaç yapar o zaman 26 yapar Dördüncü soru 26 yani Chan oldu geldik 5'e K noktası ABC üçgeni işte çemberin merkezi işte çemberin merkezi ise buradan geçen açıortaydır K'dan geçen k'dan geçen buradaki de açıortay mıdır Evet E sonra hatta sıkışırsak A'dan geçiririp de Burası da açıortaydır diyebiliriz Hocam ne var? burada şöyle bir dörtgen var Açılar burada. Ya. Buraya bir yoğunlaşalım bakalım. Hocam ne çıktı burada? Şimdi 4 açıları toplamı 360 derece. E 90-90 180'i buradaysa şu ikisinin toplamı da 180 yapacak. O zaman buraya 80 kaldı. Sonra bir formül vardı. Alfa neydi? 90 artı A açısı bölü 2'yi eşitti. Buradan 130'u bulursun. Birinci yol bu olsun. ikinci yol şu şekilde yapabilirsin. Hocam ben buraya xx dersem. Buraya da yy dersem. 2x2'ye ve 80'in toplamı. Neye eşit olacak? 180'e eşit olacak. O zaman bu 100'e eşit oluyor. Yani X artı de buradan 50'ye eşit olur. Sonra X artı y değil. Evet X artı y şu üçgende. X artı Y artı alfada eşittir. 180 üçgen çeşitleri toplamından. E burası 50 ise alfaya da kaç kalır o zaman? 130 derece kalır. Yani akçay yapar. 5. soru cevabı. Geldik 6'ya. K noktası işte çemberin merkezi. E hocam buradan işte çemberin merkezi ise... Buradan gelen açıortaydır, C'den gelen açıortaydır, A'dan gelen açıortaydır. E, şu açıortay, bu da açıortay, bu da açıortay mı? Açıortay. E sonra ne yapacağız hocam? Hatta 90 90 90 ise burası da 90 diyebiliriz. A açıortayda kollara çizilen dikmeler eşit hemen eşitleri gösterelim. Şunlar eşit. Hocam ayırdıkları yerler de eşit olacak. Hatta burada da açıortayda kollara çizilen dikmeler için hocam ayırdığı yerler de eşit olacak. Hatta bu bir dikdörtgen çift çizgiyse burası da çift çizgi, çift çizgiyse burası da çift çizgi kare oldu hatta bak çizilen yerler eşit ayırtları yerlerde eşit mi eşit şimdi dörtgenin çevresi 12 demiş Aa, tamam şunlara gerek yokmuş dörtgenin çevresi kardeşim x ken burayı x bulduk mu evet burası da x burası da x burası da x 4x'i bize 12 vermiş dolayısıyla x böylelikle kaç çıkar 3 çıkar yani 6. soru cehan oldu ve bu testi bitirdik o zaman ne diyoruz bir sonraki videoda açı ortaylarının haflendirilmesi testinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın